Abi süper. <gülüyor> Oğlum arabayı süremiyorum lan. <gülüyor> Jacob az kaldı. Jacob. Jacob. öleceğiz Jacob. Bağırı bağırı ölücez Jacob. Çok az kaldı. Hadi Jacob. Hadi Jacob. Of arabanın içi duman oldu. <gülüyor> Polisler. Polis beylerim, Memur beyefendiler. Lütfen. Ah. Ah. dostlarım ben Serdar ve GTA 4'e baştan hoş geldiniz. Geçen bölümde evimiz, yurdumuz, işimiz yakılmıştı ve şimdi bütün bunları baştan kurma niyetindeyiz. Eee bunu nasıl tam olarak nasıl yapacağımızı çok da bilmiyoruz ama yapacağız. Bunu kesinlikle yapacağız. Bu olacak mı, gerçekleşecek. İyi o zaman gidelim şimdi. E, Mişeli çok biridir görmüyoruz. Bir Mişeli e gidelim bakalım bir soralım ne var ne yok, neler oluyor ondan sonra Brusya falan geçiyoruz. Wow! Abi bak bunları bak polisin gözü önünde yaptılar ya. Polis hiçbir şey yapmıyor abi bak. Adama bak devam ediyor ya. Koca göbeğini dalarak de devam ediyor. Abi işte libertisi böyle bir yer. Libertisi böyle bir yer. Michelle'i bir arasak mı? Bir arayalım, söyleyelim ya böyle böyle durumlar var aslında falan. Michelle. Belki deyite çıkarız. Hayda. E tamam. E ama halledeceğiz Abi bana gerçek şey polisi göz önünde yapıyorlar bunları ya. Polisin göz önünde adam eziyorlar ya. Sonra ben bir şey yaptım da bana saldırıyor polis. Yapma abi gözünü seveyim ya. Yapma. Sokakların escolası mı? Ah, Dwayne DeM lan bu. Beautiful, beautiful, all right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this Five, way. yeah six, looking at seven, many. and eight. Good, good, good. Right over here. Let me see you work this way. Yes, good, Kay. good, perfect. Cool, cool, cool. So how I look, man. You look good. Do I look gay? No, not at all. It's, a, it's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah, see? It's the streets, man. But people gotta understand the struggles, for real. You know what I'm saying? They gotta understand the struggles, yeah. Oh, hey, Nico. Oh, hey, Nico. my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about Nico. How's my roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business and now has a price on his hand, pretty good. <laughs> I love his optimism. Yes, you know. So Nico, this is Manny. We grew up together. Hey, oh, Manny, okay. Hey, up, man? Streets, man. Right, this is the guy right. I told you about who beat up all those thugs and broke us. Yeah, great. Listen, Melanie, would you uh, give us a little space, please? All right, all right. Okay, yeah, great. So, uh, so you know, streets take no utandı <gülüyor> var. Haruklar, Hayır, utandı yeah sorry <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> utandı. Utanınca böyle yapıyor. Fine, just don't the camera me when you're doing it. Well, it's my testimony, man. Look, brother, will you help, please? Look, I got money. I got I got money. In which case you've got help. Para dediğin 20 çektin hocam these Oh, şu kaliteli kaliteli, güçlü güçlü, hızlı hızlı, hızlı araba. <gülüyor> Adamları takip edeceğiz, okey. Tamam çaktırmadan takip ederim, sen rahat ol. Arabası güzelmiş ha, arabasını keşke alsak. Aslında Arabayı yok etmezsek arabası akılır, şu araba alır mı? Ne? Nico ne? Nico? Nico az, az önceki, az önceki cümleni biraz daha açıklar mısın Niko? Nico? Tam sol taraftan geçin işte abi. Gitti yerine çarp şimdi. Çarpmışsın eri. <gülüyor> Harika abi. Dur dur dur dur dur. Hocam geri çekil. Hocam çekil. Abi ne kadar rahatsın? Çekilir misin abi? Gözün sevim çekilir misin? Çekilebilir mi? Abiciğim yoldan çekilebilir misin acaba? Şu an sadece inattım. Yoldan Kaybediyoruz, adamı kaybediyoruz. Dur. Abimiz ne kadar rahat ya. Abi iyi burada dururuz. O arabaya bineceğim. Neko'nun şey, Roma'nın taksisini. Ne tamam, Roma'nın taksi kalsın ya. Roma'nın taksini kullanmaya devam edelim abi. Roma'nın taksisi yani adamın eski hayatından geriye kalan tek şey. Hazinesinden geriye kalan tek şey, tek şey. Roma'na ait olan bir şey şu şu an. Oh, manyağa bak, kaçıyor. Şerefsize bak. Ne var lan? Yardım ihtiyacın var mı abi? Yardım edeyim mi sana? Benden kaçıyordun ama. salak salak insanlar var bu şehirde. Bu ne? Üstten girebiliyor muyum oraya? Üff damdan falan girersem o kadar harika olur ki. Oha bu ne lan? Of evet. Evet, evet, evet. Abi sadece evet. Bu ne lan? Damla'nın mı üzerinize ha? Var mı burada birileri? Sokaklarda bir kapı kapatılsa bir başka pencere açılır. Bundan kaçış yok. Şu an o penceredeyim zaten. Hocam selam. Buradan aşağıya inebiliyor muyum ya? Nasıl inebiliyorum? Wo wo wo wo okay. içerisi kalabalıkmış. İçerisi kalabalıkmış. Hocam sen orada biraz tehlikeli misin acaba? Onlar patlayacak sandım patlamadı. Küçük bir haraketle öldüm. Hayır öyle yapmıyoruz. Hocam siz kendinizi içeri kilitlediniz ya o kap kapıyı kilitleyerek. Wow wow wow ho Hepiniz öldüreceğim abi. Yönkana kim mi falan değil. Ölüsünüz siz. Aslında sizinle ilgili hiçbir derdim yok ama ölüyorsunuz işte. Getir abi getir. Şu an çatışmanın ateşiyle biraz yandım yani şey oldum. Oh oh oh. Hocam sprank ister misin? Sana da getireyim mi? Hemen arkadaki silahı da alayım. Dışarı nasıl çıkamıyorum ya? Buradan mı çıkacağız? Şuradan çıkabiliyor muyum? Peki. E çık abi o zaman. Polis peşimize takıl. E çıkamıyorum. Abi. Tamam, elime şunu alayım bari. Nereden çıkacağız lan? E buradan da çıkamıyoruz. Hocam dışarı çıkamıyorum ben. İçeri kilitlediler beni. Ben anlamadım. Hocam ben dışarı çıkmak istiyorum zaten. Polis. Aaa burada. Lan. Açıl lan. Oğlum. Oğlum. açılan Açıl lan. Hah. Abi dışarı çıkamıyoruz. Hocam dışarı çıkamıyorum. <gülüyor> Hah, oh be. Huh. Çok korkutucuydu arkadaşlar. Banda lazım öyle birisi. Hey, alıp eve gidiyorum abi. <gülüyor> Hocam dışarı çıkamayabilirsiniz ya. Hayır! Hayır! Hayır! Hayır ya araba buradaydı oğlum. Öf. e eraman arabası da yok. Arabalar respawn olduysa acaba silah respawn olmuş mudur? Hocam ne haber? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum ha? Sen var ne diyorsun oğlum ha? Ne diyorsun lan ha? Ha? Kaçıyor şırsız kaçarsın oğlum ancak kaçarsın sen. Efendim Dimitri. Bulgarin, I, I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could like like you? you? who has so many enemies. You you, you know no more bu you know Nico. ve you Hove Bu Nico. Bu hoş muhabbetin ardından da bakalım silah... Aa evet! Gerçekten burada. Harika lan! Şu an hayat çok iyi ya. Her ne kadar Dimitri ile bu kadar muazzam, harika, müthiş bir muhabbet yapmış olsak da şu an hayat çok iyi. Burda ne var? Bir şey yok sanırım. Burada araba var mıdır? ama var. Hocam bu arabaya el koyuyorum. El koyamıyorum çünkü arabanın bir yarısı yok. Şimdi Meni'nin görevlerini yapmaya devam edelim o zaman. Bu arada artık Little Jacob veya Roman e, ararsa avade takılalım diye evet diyeceğim çünkü. E, onlarla olan ilişkimiz yükseldikçe bir seviyeye ulaştığında şey oluyormuş. Ee, güzel şeyler oluyormuş kısacası. Özel yetenekleri falan açılıyormuş. All I can say is, I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop you ain't so bad man, you'll give it up. The streets, man. <laughs> word. Give oh, it up. Okay. <laughs> hey, right. Officer McCready, yeah. this is Nico right here. This okay. is my man, Nico. Oh, good to meet you. Uh, I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no. I'm uh, just a tourist. Uh, look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, Officer. Thanks. Yeah you know it was a real big thing for me, you know what I'm saying, a real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better, I mean where I'm from, out here man, police, it's a dirty word man. Many, you know... I got things to do, you, off. Yo man, I was just getting my flow on man, I for years, I was one of them cats who invented that shit man, it commercial. Yeah, like charity work. Shit man, I'm the voice of the streets man, yo, if I'm gonna make some money, that's the way she's gonna Many, many, many, money, money. many, many, many. Bana para lazım sana adam lazım. Ben adam olarak <gülüyor> sana geldim. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What they do? Man, they the of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. O verir hemen. I'm Bu herifin arabası Yo. Street, var mı ya? he he! Hey. fakir insanlarla fakir insanlarla çalışınca böyle oluyor. Elemanları mı halledeyim? Arabayla kaçıyorlar yakala. Okay, şimdi 5 dakika. Ha. Hocam 5 dakika. Dur dur polis seninle işim yok. Polis lütfen please. iki yıldızlı şu an. Okay, işler fena. İşler, işler fena. Dur polis bir adam daha öldürmem lazım. Ondan sonra da sizi serbest bırak. o az bir, bir polisle el sıkıştık ya. Bir polis aferin iyi iş yapıyorsun dedi ya. Hocam. Okey polisleri atlatmam gerekiyor sanırım. Evet hala atlatmam gerekiyor. Görevin bitmesi onların umurunda olmadı. Ama görev bitirdim polis ya. Ulan dandikarabandalın içindeyiz ha. Off. Off. Özür dilerim polis Many, Meni. many, Meni. many peşimde polis var. Şu polis arkadaşım bana yardım edemez mi? Ah, ah, tam dümdüz zahmet, hiç sıkıntı değil. Panik yapma, panik yapma, panik yapma, panik yapma. Sola, sola. Böyle duruyoruz, böyle duruyoruz. lan hayır be Aksiyona bayağı kovalamacı oluyor. Saklan Niko saklan. Ya abi neden nasıl görüyorsunuz ya? Adamların Watts'ı var resmen ya. Aa arabayı bıraktılar. Ha ha. Ha ha. Görmüyorsun ki beni. <gülüyor> Artık polis arabamız var. Oo, oo, Geri dönüyoruz ki. Hayır. Geri lan. Oh. Oh. Oh. Kurtardık. Kurtardık. Huu. Kurtardık. Michel. Seni çok iyi bir arabada yemeğe çıkardım mı mi Michel? Selam. Bir saatte, değil mi? O zaman bunu bir işaretleyelim haritada. Hey, hey, hey, hey, hey, Herkes kenara çekiliyor. Herkes kenara çekiliyor. Polis meselesi. Herkes kenara çekiliyor. Kenara kenara kenara. Yola dur oğlum kenara çekil. Efendim Mallory. Hiç sıkıntı yok <gülüyor> Bu kimdi yaa? Ha Elizabeth okey ismi hatırlıyorum ha. uzun zaman olmuş çok uzun zaman Çekilin yoldan çekilin yoldan çekilin lütfen sağa sola çarpın bir yerleri çarpın yoldan çekilin yeter ki Herkes yoldan çekilsin polis işi var polis işi var Lütfen kanuna engel olmayabilir miyiz acaba? Kanunun önünden çekilebilir miyiz acaba? Şurada kanunu korumaya çalışıyorum. Burada anayasal düzeni korumaya çalışıyorum. Lanet olsun, çekilin yoldan. Michelle, sirenler eşliğinde sana geldim Michelle. <gülüyor> Çok normalmiş gibi yaklaşıyor. O kadın geldi, bana çarptı manyak. Aa, yok başka sen çarpmış. Michelle seni iyi bir yere götüreyim ya. Bowling'e gitme yine. seni bara götüreyim Michelle. Yoldan çekilin. Date'im var yoldan çekilin. Önemli meseleler. Çok önemli meseleler. Date'im var. Şşt, çekilebilir miyiz acaba? Acaba Hanımefendi yollan çekilir misiniz? Siren çalıyorum hanımefendi sirenin çalıyorum. Sirenler eşliğinde date'e çıkacağız Michelle. <gülüyor> A ah, comrade bara götürdüm. Allah kahretmesin Vlad'ın olduğu bara götürdüm ya. <gülüyor> Michelle çok komik hikaye bak. Burada bir adamı öldürmüştüm ben bir ara. Kesinlikle öyleydiler. Miçel arabayı sen sürebilir misin acaba? Şu an çok utanıyorum. Arabaya bin Nico. Nico arabaya bin Nico. Nico arabaya bin. Nico, Nico sarımecip ayılması lazım. Michael beni eve sürebilir misin? Hayır süremezsin. Niko arabayı bilebilir misin? Heh. Sarhoş bir şekilde polis arabası sürüyorum şu an. Ne tehlikeli gidebilir ki? Kötü girecek ne olabilir ki? Of. Umarım Mişel'in evine ulaşırız. Tam hız ileri. Tam hız ileri. En kötü ne olabilir ki? En kötü ne olabilir? Tam hız ileri. <gülüyor> Öleceğiz. <gülüyor> Öleceğiz. Of Şuan bir aksiyon sahnesi yaşıyoruz arkadaşlar Bir kovalamacı yaşıyoruz O yüzden bu kadar kötü sürüyorum Aldırmayın bana Hey şşş Ağırdan alacağız Ağırdan alacağız Kesinlikle beni baştan arayacak Biliyoruz bu işi ya <gülüyor> Polis bilgisayarına girmek için falan Polis bilgisayarı gerek E hazır buradayken Brusya'da gidelim. Zaten yakındaymış bayağı. Brusya sana polis arabası getirdim Brusya. Belki ihtiyacın olur. Kesinlikle ihtiyacımız olur. Çünkü her defasında en az bir kere polisi arabasına ihtiyacımız oluyor. Yoldan çekilin lütfen. Yarısı yok olmuş bir polis arabası geliyor. Sürücüsü akşamdan kalma I'm busy. I said, hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polak asshole for you. Pleasure to meet you, too. He's not a Pollock He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. <laughs> I got you, man. I'm big, but I'm all fast. Wake up, boy. Ooh, I'm <laughs> sorry. Well, can you show me that again? Hey, ah, oh, ah, oh, enough, man, enough. <laughs> oh, oh. <laughs> Fuck you me, be man. all right, huh? Oh, that's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my backs man. No, thank you. Rock hard. Mm -hmm. I bet 450. I'm a, uh, no. Yeah, yeah, yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad? Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was in a queer, that guy would be in trouble, you know I'll Oh, I mean? let them know. <laughs> hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, all right? Okay. All right now, Nikki, listen up. I know you guys need money. Bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem as, long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people only in hiding. How do I find Man, you're cold. You didn't even blink. Love that. I fucking love that. You gotta steal a police car, get on the computer. Harika, onunla geldim. Harika. Really? Harika. Umarım o polis arabası dispan olmamıştır. Polis arabası ile geldim buraya abi. Kesinlikle planlanmadı. Kesinlikle planlanmadı. Bir polis arabası bul. Eğer tam bir polis arabası sayılmasa bir polis arabasının yarısını buldum. Lyle Rivas. Okay. Polis takvetsçi. Aa, polis takvetsci lan çok ilginç, çok güzel. Polis kayıtlarına ara, isim ile ara. Buradan yazabiliyor muyuz ya? Aa, buradan yazabiliyoruz. Radar tam yeri belirle. Harika. Hemen buradaymış lan, çok iyi. That's cool, that's cool. Arabayı böyle bırak. Hemen şöyle bırak. Al abi eline. O pompalı iyi gidermiş ha. Bence direkt kapıyı kırarak girelim, Niko. Ayda. Rivas, senin için Araba için araba mesaj araba Brucie? O Oo güzel arabamız oldu ha. Polis arabasını elveda. Şehre kahun getirdi kahpaplarımı. Ama bundan daha fazlasını yapmayız artık. Hayır. Heh. O araba artık ölebilir mi? <gülüyor> i̇yiyoldun koçum. Ne diyeyim iyiyoldun, bayağı iyiyoldun. Ben neredeyim şu an? Burusi aracağız büyük bir ihtimalle be. E, iyiyim daha şey değilim. E, bir burusi daha görevi daha yaparız. A taksiyatla hep kaçmış la. A hayır yok taksi bu. Patlayan araba başka bir yerde. Var. Evet patlayan. <gülüyor> <gülüyor> of. Benim çöplüye bekliyorum. Tam senin çöplüye geliyorum. Eğ yolda bulduğumuz arabayla geliyoruz artık. Ya birinizin arabasını kullan, Bruce yok kadar arabalarla şey yapıyor. Bruce'nin arabasını kullanayım işte ya. Michael Faust'in görevlerini özledim. Hey Brucey. En tell bu adamın birisi vuracakmış gibi hissediyorum <gülüyor> Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? <laughs> I haven't considered it. Uh, you sent me a message. What do you want? What want help! I'm losing the plot here. Pause. <laughs> I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Adam öldü arabasını alırız. Arabasını daha çok patlatmadık mı? Evet, Bye. Evet. Tamam. Evet. Ee, evet. Görüşürüz. Yorktown Caddesi'ne git. Bruce ile ilgili aslında daha fazla görev yapabilirim. konu araba belki belki belki bu arabaları ayırırız. Arabalarla ilgili bir bölüm hoş hangi bölüm arabalarla ilgili olmadı bu oyun GTA. Belki Bruce'un görevlerini yaptığımız zaman çok daha fazla arabamız olacak. Evet evet biraz öyle yapalım olmadığı şey yaparız. Araba al. Ya. Burada daha çok tabancayla kullanabilirim gibi geliyor böyle çevredeki elemanlar falan. Çevrede hiç eleman yok. Güvercin alırız. Arkadaşlar ne kadar güvercin öldürürseniz, e, dönerciler o kadar az güvercin eti koyuyor, o kadar fazla tavuk eti koyuyor dönerlerine. O yüzden lütfen bulduğunuz güvercinleri halledin. Hadi bakalım devam edelim. E la e, Laos'un yolculuğunu Çık abi, çık abi. Şşşş, çık Hocam, siz... Siz orada bir şey yapıyor musunuz? Sen buraya kapatmışsın, selam. Siz sadece bakıyor musunuz? Yoksa... ah Hocam dur dur dur dur! Okey. Sanırım işimiz az çok bu kadar. Bunların silahlarını alamadık ama... ...işimizdeki adamları bir şekilde def ettik. Ee, böyle girelim o zaman içeri. Brucey You Kolay gelsin ustam. Allah kahretsin bu ihanet etti bize. Ne yapacağız lan şimdi? İlk'i skipleyebiliyoruz. Okey camı Alarm olmasın. Yok bir şey yok. Anahtar unutmuşum. Yok bir şey. bir şey. Aa Bruce hemen buradaymış. Etrafta yemek yiyeceğim neyse. Bir saat, biraz sonra hallederiz. Yol üzerinde hallederiz. Klozet kapağı mı? Aa Roman. Me, come on. Oh, other Rico. You wanna go on a date? Uh. Come on. What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. No, dude. Listen. The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money, and the dick won't pay. They said he's gonna have me killed that bitch. Leyla ile ilgili daha derin problemleriniz olmadığını zev misiniz abi? Bruce, you got chill, for real. Yeah, yeah, yeah. Now listen, NB. This guy isn't hiding, but he's a serious he's a serious Oh, so you think of me. No, but the guy knows me and I don't think anyone would date that fat So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. <laughs> yeah, you got to be kidding me. <laughs> I should have made him a giver, not a taker, Brucey. I'll shut up! <laughs> Now listen, Nikki. I need you, and I will pay heavily for this. Okay, Roman, cousin, you're a dick. Sheriff's is. Nikki, Sheriff's is. İnternet kafeye git. Harika. Eee yanılmıyorsam yanlarında bir restoran bir şey vardı mı? Evet. Ne? Kaberi mi? Yokmuş. Yanlarında restoran yokmuş. My bad. İyi ya. Yine bir şekilde hallederiz yani. O kadar belanın arasından az can. Kaybederek çıktık. Biraz daha dayanır. Hocam sen din adamı mısın? Evet sanırım öylesin. Okey. Şapkan hoşuma gitmişti. Onun için şey yaptım. Biz lovemeet'i şey yapalım. Eee. Sonra mail'e tıklayacağız. French Tom. French Tom. Teklif. Çıkış yapayım. Okey. Ee, posta kutusu, Burası kibuts. Tamam hocam. Bu arabayı hallederiz. İşi kaptım. Şimdi sanırım görev aldık ve... Ben şimdi git şuradan al Outlook. alırız abi sıkıntı değil e biraz para lazım tabi artık ek işleri yapmaya başlayalım şey herkes hey, hey arabaya ateş etmeyelim arabaya ateş etmeyelim lütfen lütfen arabaya ateş etmeyelim araba önemli araba önemli Keşke öyle yapmasaydınız. Keşke öyle yapmasaydınız. Hocam buradan aşağı aşağı aşağı aşağı. Harika. Oh kurtulduk. Burası senin garajına götür. Götürürüz. O rahat iş. O basit iş. Sen iyi bir araçmışsın ha. My bad my bad my bad. Bu sefer doğru düzgün park edelim aracı çünkü daha sonra sıkıntı oluyor. Ulan arka şeye gitmiş ya. Hah dümdüz çıktı bu sefer Niko. Güzel. Şu böyle arabalara bayılıyorum. Böyle arabalara bayılıyorum. Bakalım bakalım cevap gelmiş mi? Veya Bruce'i başka bir mail dağıtmış mı? Hah mailimiz var. Aa, bir araba daha. Bir araba daha alacağız. Canımız giderek azalıyor. <gülüyor> Oğlum ara sokakta lan bu. Şöyle bir göz atayım bakayım. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Of, araba baya hasar gördü. Görüşürüz. Hiç uğraşmama, hiç uğraşmama onu bununla. Sadece arabayı götürüyorum ben. Bruce, arabayı kurşun delikleriyle kabul etsen olur mu acaba? Garajda halledersin ha? Okay, dışarı çıkarabilecek misin Nico? Yardım ister misin? Oh, ölmedi. Ölecek diye çok korktum. Şimdi buralarda bir yerde yemek yenecek bir yer var mı? Hocam sen ne olur ne olmaz ilk önce şu bir, şu bir şuraya git. Bir canımızı dolduralım ondan sonra gerisine bakarız. Şehirde herhangi bir kornanın duyulmadığı bir metrekare yok. Merhaba. Ellerinize kollarınıza sağlık. Aa orada tanıdığımız bir ses var sanırım. Hocam sen kimsin? A burası şey ben, ben, Seni kamerata görmemiş ben, miydim? Mickey'nin Mickey yerinde. Sure sen o e, komik şerefsizlerle birlikteydin hatırlıyorum. Evet sen o şu sarhoş heriftin. <gülüyor> çok doğru. Ulan çok kötüydü her şey be. Ama şimdi iyiyim. Artık sarhoş değilim artık geçmiyorum. İyi senin için iyi. Evet artık yeni bir insanım. Herhangi bir şeye bağımlı değilim. Ben gitmeliyim. Wait, wait, wait. Aa dur dur dur dur dur dur. Biliyorum. E, sorması çok ama sormak zor ama merak ediyordum da. Bir adama biraz para borcum var. içki günlerimden. O da biraz sinirli. Vlad'la hallettik onu hocam. Vlad ölü. E bir bir yardımcı olsan, bir iş şey yapsan. Ona geri ödeyeceğim. Lütfen. Niko Belić rastgele Doğu Avrupalılara şey yapıyor. Gelecek misin? Melmiş adamla da. Onları bir ahletsen işleri. Hocam sen de gelsen bizimle. Parayla çözülecek mi bu? O benim yerime gelip televizyonu dışarı attığını unutmuyor musun? Her yere işlediğini. O dönecek çok borcun var. Hayır hayır hayır hayır hayır. Lan dur lan. Lan Mel ölmesin. Mel Hocam senin yerinde olsam çok çok binerdim. Mel mel mel mel mel mel oğlum sizlere ömür. Allah kahretsin seni Mel. Sen, Allah seni kahretsin Mel. İyilik yapalım delik olaya bak. İyilik yapalım belik bulduğumuz şeye bak. Mel'i öldüren polis oldu lan bir de. Olaya bak. Mel'i polis öldürdü abi. Gene canım az ya. Ulan gene canım az ya. Sarhoş yabancının tekine yardım edelim derken. Efendim Little Jacob. Hadi yapalım ya. Harikasın Jacob takılırız. Jacob dostum geldim. Jacob buradayım Jacob. Jacob hemen yanındayım ha. Hey yukarıdan bana öyle konuşma. Yukarıdan bana öyle konuşma. Neler başıma neler geldiğini bilmiyorsun. Yine comradese comradese gitmeyelim orada. Oradakiler bize biraz alınabilir. Arkadaşları vadedi öldürdüğümüz için. Hayat güzel diyor. Sen iyi adamsın Nico diyor. Kısacası bunları diyor Little Jacob. Ay yukarıdan sanırım şeye işlenecek yer. Little Jacob, biraz yürüyeceğiz Jacob özür dilerim. Ama buradan girilebiliyor mu acaba? A. Yok lan çok da yorulmayacakmışız. Silahı kaldırayım. Ay, çok güzel yermiş burası ya. çınar altı falan böyle güzel. Burayı ben de beğendim Jacob. Oo Jacob. La öleceğim ha sarhoşluktan öleceğim sanırım. Hey Niko. Niko. Niko, arabaya bin Niko. Niko. Abi ölmeyelim ya. Jacob gel, Jacob. Taksi çağırıp evine... Aa hayır, kesinlikle taksi çağırmayacağız. <gülüyor> kesinlikle biz sürüyoruz arabayı. <gülüyor> Abi süper. <gülüyor> Oğlum arabayı süremiyorum lan. <gülüyor> Niko hiçbir şey yapmıyor. Niko doğru düzgün sür arabayı. Geri zekalı. <gülüyor> Niko bir, bir, bir türlü doğru düzgün içemedin ya. Oğlum her defasında bu kadar fazla mı içmek zorundasın ya. E dertli adam, dertli adam fazla içer abi süper. Abi araba yanacak sarın biz eve gitmeden. Ne kadar uzakta bu yer. Of. Lan. Abi özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. O kadar öleceğiz ki, o kadar öleceğiz ki. Jacob, Jacob şu an sarhoşum, Jacob. Jacob polislerden kaçamam Jacob. Canım az ha. Jacob eve gidiyoruz Jacob. Polisler evine getireceğim. Yapacak bir şey yok. Arabada o şeyi tüttürmeyecektin. Jacob sanırım az kaldı. Jacob. Jacob. Ölücez Jacob. para para, ölücez Jacob. <gülüyor> Polisler. Abilerim, hayır ah. Nico içince bende de biraz kafa yapmış. Lütfen ateş etmeyin. Lütfen ateş etmeyin. Lütfen ateş etmeyin. He. Okey. okay biraz yasaları biraz açtığımın farkındayım. İçkili bir şekilde araba sürmenin üzerinde e, yolcu koltuğundaki arkadaşla bir şeyler tüttürüyor olabilir. Evet evet tehlikeli bir kombi, kombinasyon. Ama lütfen ateş etmeyin. Eve gidebileceğimi inanıyorum ben.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 Niko Güveniyorum sen Niko Adam ezdim az önce az, az önce bir adam ezdim İki yıldız olduk Artık bize atış atacaklar Başarabiliriz Başardık Başardık Little Jacob'la bir içmece böyle oluyor işte arkadaşlar Böyle geçiyor Hadi bitsin <gülüyor> Hayattayız Hayattayız <gülüyor> Hayattayız. Şu hiç olmadığım kadar hayatta hissediyorum. Erkek arkadaşından haber var mı? Tam oraya gidiyorum Roman. Little Jacob'a bayılıyorum. Little Jacob'a bayılıyorum. Mesaj yeni gördüm. sıranı bekle. Açıkçası reklam yaptığımdan beri gelen kutum. Her 10 sayında bir do... hesabı bana mı kilitleyeceksin? Tamam abi. kim Kimi hesabı kilitleyecek orasını göreceğiz. Herhalde 3 arabadan sonra büyük bir ihtimalle 3. araba çünkü. Şey olur diye düşünüyorum. Burası okey abi bu kadar yeter, iyi para yaptık, çok dikkat çekmeyelim bundan sonra Leyla olalım falan diye. Bu tamamen berbat, artık ölmekte olan, acı içinde haykıran arabayla devam edeceğiz. Seni daha limandan beri kullanıyorum değil mi? O burası araba varmış ama. Hayır abi bu arabayı, bu arabayı kullanıyoruz. Bu arabayla artık duygusal bir bağımız var. Bu arabada artık ömrünün sonuna geldi ve ömrünün sonunda bu arabayı yalnız bırakmayacağız. Bu araba bizimle beraberken ölecek. Hey hey hey hey hey hey hey oh hey. ooo. -oh. Sarım. Öldüğümüz gün, Öldüğümüz gün bugün. Öldüğümüz gün bugün. Öldüğümüz gün bugün. Öldüğümüz gün bugün. Hem polis hem şey. Her herkes birlikte şu an. Herkes bize karşı savaşıyor. Herkes bize karşı savaşıyor. O zaman. Hocam onu yapmasaydın iyiydi ya. Lütfen yoldan çekilin. Lütfen yoldan çekilin. Lütfen vurma beni. Aa harika lan birbirleriyle savaşıyorlar. Abi harika. Abi harika. Niko çabuk. Nik gözünü seveyim çabuk. Oğlum ben çok kötü motor kullanıyorum lan. Çok kötü motor kullanıyorum oğlum. Yandık ha, öleceğiz. Öldüğümüz gün bugün. Öldüğümüz gün bugün. Niko Niko çabuk Niko. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Lütfen. Yalvarıyorum peşimi bırakın. Oh. Okey. Tehlike hala geçmiyor. Huh. Bu bölümü resmen sınırda yaşıyoruz ya. Bundan sonra kesinlikle yemek yemem lazım. Çok dürüst olacağım. Çok net öleceğimi düşündüm. Çok net öleceğimi düşündüm ve ''Ulan belki yaşarım'' diye falan mücadele ettim. Allah'tan birbirlerine girdiler polisler ve gangsterler o yüzden iyiyiz yani. Çok korkuyorum hah. Oğlum görev bitiyor ya. Huh. Şimdi bir restorana gideceğim. Ve iyileşeceğiz. Sonra deytek edip başka birini öldüreceğim. Eee Niko böyle date'lere çıkar. Aa zaten buraya gidecektim ben de. Harika böyle dandik bir restoran. Ey güzel. Böyle dandik bir restorana gideceksek cool yani. Beni date'e çıkardığı yere bak ama ya. Niko Belic daha fazlasını hak ediyor yani. Hocam bana saldırmazsın değil mi? French Tom Restoran'a git onu bul. Önce gidip yemek yasam olmaz mı abi? Öleceğim çünkü. Bari bunu alalım. Pompol Tüfekle Restoran'a giriyoruz. Hocam. Heh. Ne demek, ne demek, ne demek? Ay yanlış kişi öldürdüm lan. Yanlış kişi öldürdüm oğlum. Masum bir can öldürdüm az önce. Çok kötü oldu. Dur polisler buraya gelmeden Bursa'ya gitmeden önce bir daha şey yapalım bakalım. Bize başka bir mail geldi mi? Bir bölüm olduğu gibi data ayıralım ya. Bir günün date diyelere ayıracağız ve Niko Belic e, saatlerce date yapacak. Ve de başka şeyler yapacak. <gülüyor> If you know what I mean. Aa yine araba. Intruder. Hallettim abi. The Bay Bar. Oğlum, güzelmiş lan burası. Gidilirmiş. Yani şuraya sanki gidilir gibi. Aa burası ne ya? Ne abi burası? İçeriye girebilir gibi duruyor. Aa evet apartmana girdim. Buraya böyle girilebilir. Yaptılarsa ya görevde kullanılıyordur ki okey. Veya bir şey vardır. Wow manzarası harika ama ne diyeyim manzarası çok güzel. Manzarası müthiş. Manzarası müthiş. Tamam geri iniyoruz ama manzarası müthiş yani. Almam gereken araba orada. Herifler de bunlar okey. Sen öyle misin artık? Hocam bu işte böyle rahatça hallettik bence. İyileri oraya sıkıştırırım, diğerlerini öldürdüm falan. Yolan çekilir miyiz acaba? Teşekkürler. Niko dışarı çıkabilecek misin? Evet çıkabiliyor. Okey güzel. Aa görevi hemen burada. Hazır buradakini oraya da gideriz. Hadi bakalım. Nobie. Aa hayır bu yarış görevi. Of yarış görevi lan bu. O kadar beceremeyeceğiz ki. Of, hiç beceremeyeceğim ben bunu ya i don't know what are we about boy oh, i'm an immigrant and a hired gun and you're a steroid junkie but we get along no not that stuff that's superficial i'm talking about the real shit what we're winners man fucking winners that's how we roll brother bling check bodies check <laughs> paper check that's how we roll bitches the boss are you all right too much bull shark to start throwing up the ass you fuck you man Hey, check this out, Lenny, Lenny, is the bitch ready? Well, she's very shiny, look at her and weep tears of pure gold, motherfuckers, come on now, let's go show some people just how we roll, yeah, all right, come on, get in. Uh, okay. day Lenny you're a fucking asshole what is this what is this you told yourself well what should i do i mean i need a flashy car people are going think i'm a if i fail to deliver here how about steve's car yes i'll call him on the way okay yarış değil yarış yarış değil yarış yapmıyoruz yarış yapacağız diye çok korktum değil mi yarış değil Woo! O zaman buradaki kötü arabayla yolumuza devam edeceğiz yani arabanın kendisi kötü değil lütfen araba muazzam görünüyor Çok klas harika bir araba Burası arabaya bin burası çabuk ol Burası çabuk bin Burası ön taraf Burası Heh. Burası lütfen çabuk ol Burası alarm çalıyor burası Hayır cidden yarış görevi bu ya Hayır yarış olmasın ya Oğlum yarışı kaybedeceğim ya Ee? Starta mı git? Abi hayır ya! <gülüyor> değilim, o basıncı hissetmeye hazır değilim! Evet bende özel bir şeyler var. Ben çok kötü bir şoförüm. Çok kötü bir sürücüyüm ben. Okey, aradan, aradan, aradan, aradan hallederiz. GTA 4'te arabalar çok kayıyor. Bu arabaları kaydırmayı başarabilirsem... Rakiplerim yani... Lan! Okey. Okey. çok yapıyoruz. Devam, devam, devam, devam, devam, böyle devam. Böyle devam. Evet, işte birinciyiz ama ne kadar? Çok süreceğini sanmıyorum. Okei, okay, iyi bir yerdeyiz. Polisi çarpma. Aman polisi çarpma. Peşimizde çok fazla araba var gibi görünmüyor. Çok yavaş gittim, çok yavaş gittim. Ulan bu alman nasıl sürüyor acaba? Umarım bu arabayı alırız. Umarım bu arabayı alırız. Yarışın sonunda çok güzel arabaymış. Çok güzel sürebiliyorum çünkü. Hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Nasıl lan, nasıl kazandım lan ben bu yarışı? Olmaması lazım bunun. 1. Good ki bizi. do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good. You know what, Nico? You can keep this car. You earned it. I thought this belonged to Steve. Fuck, Steve. You are the man, man. You are number You this shit anyway. Bu çok iyi Bu Ye ye you let your armor down. You know, we had a moment, man. Call me and we'll hey. Sure we did. Okay, wow. Elimizde bu araba var artık. Oğlum süper lan bu araba. Aa orada bir silah var. O kim? Aa ba Batman sen misin? Batman? Salam, so Batman! Hey. Hey. Oh, yeah. on, like, you know is. You know, no what's up? Why, I said no one can test me, no, road boy. No one can test me, testing you? Them sliver sliver type, <laughs> my youth. <laughs> yeah? that's everything, disrespect. Yo, road boy, let me tell us something right now. Come and drink milk, Roadboy. We never come court in a call. Right, whatever you say. Yo, Roadboy, let me tell us something if fish could keep them rude <murlandırdı> exactly tell you what let's go hit those fuckers right now you know what rude boy come here we got deal with them <-tab Birden>, right now <gülüyor> badman badman gel badman şu arabamızla ee, hangi artık kimleri halledecekse kal Batman. badman of kaliteli insanlara kaliteli arabalar evet evet Sanki halletmemiz gereken adamlar arabadaymış gibi hissediyorum şu an. Daha da iyi. Elimizdeki arabayı test etmiş oluruz. Çok yanlış yaptılar Batman. Çok yanlış yaptılar bize. Oğlum çok iyi lan. Batman'le maceraya çıkıyoruz. Aha, geldik. Yo, oh! Hey hey hey. Batman, hallettik Batman. Respect Batman, respect. One love. Brüsel ile aldığımız gıcırgıcır gıcır arabanın haline bak ya, üstünde kan ve kurşun delikleri var. Şu ana kadar kullandığımız diğer bütün arabalar gibi. A, om. Tekerleği yok lan arabanın. Tekerleğini vurmuşlar şerefsizler. Neyse. Roman'ı bu arabaya götüreceğim arkadaşlar. Roman'ın taksisini kaybettik ama Roman'a gıcır gıcır yeni bir araba getireceğim. Efendim Rusya. Taksisini kaybettim Roman ama çok daha güzel bir araba getirdim. Tekerlek takarsak harika olacak ama. İnsanlar sarıp kopmuş tekerleği görünce kaçıyorlar. E tabi normal. Ben de görsem tekerleksiz bir şekilde yolda giden bir arabayı ben de şey yaparım. Çünkü o tekerleksiz arabayı süren mahluk aklı başında bir mahluk olmaması lazım. Değil mi? Tekerleği yaptırır yoksa. Hiç ol bugün hiç olmaması gereken şeyler oluyor ya, böyle yarışları falan kazanıyorum. Net bir şekilde öleceğimi düşündüğüm yerde ölmüyorum falan. ha arabayı tam buraya koyalım. Roman, yine arabamız var, Roman. Mu muazzam bir arabamız var. Dinlen Niko kendine gel. Uzan, ayaklarını uzat. Yoruldun. İyi iş çıkardın aslan parçası seni. Niko sen sıkıştın bundan nakite? At bana bir çağrı, acele. Kötü adamla iş yaparız. Aa, harika lan. İş yapmak için Metal bir şey yapabiliriz bundan sonra. İyi olur. Güzel olur. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız beğeninizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Kanala destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.